19 bölü 27'yi devirsiz ya da devirli ondalık sayı olarak yazınız. Cevapta eğer eğer diyorsa devrin sadece ilk 6 basamağını kullanınız. Çok güzel. O zaman hemen bir deneyelim. 19 bölü 27, 19'un 27'ye bölünmesiyle aynı şeydir ve bizden bunu ondalıklı sayı olarak yazmamız istenmiş. O zaman 19'u 27'ye bölelim bakalım. Ondalıklı bir sonuç çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Zira 27, 19'dan daha büyük bir sayı ve tam bölünmüyorlar. Evet, 19'da 27 yok ama 190'da var. 27, 30'a yakın bir sayı. 30, 190'da 6 kere var. Hemen deneyelim. 6 çarpı 27 desek 162'ye eşit. 190'dan çıkardığımızda 28 çıkıyor. Demek ki bir 27 daha varmış. O zaman tekrar yapalım. 7 tane 27. 7 çarpı 27, 189'a eşit. 190'dan çıkardığımızda elimizde 1 kalıyor. Yanına bir 0 indiriyoruz. da 27 olmadığı için bölüme bir 0 ekledik. Bir 0 daha indirdiğimizde 100 oluyor. Yüzde yirmi yedi kaç kere var? Üç kere var. Yirmi yedi çarpı üç eşittir seksen bir. Yüzden çıkardığımızda on dokuz kaldı. Sıradaki sıfıra indirdiğimizde ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Elimizde yine yüz doksan oluyor. Yüz doksanla kaç tane yirmi yedi olduğunu zaten bulmuştuk. Yedi adet. Yedi çarpı yirmi yedinin de yüz seksen dokuz olduğunu biliyoruz. Elimizde yine bir kaldı. Yanına 0 indiriyoruz. 10'da 27 yok. Bu yüzden bölüme 0 yazdık. Elimizde 10 duruyor. Bir 0 daha indirdik. 27 yüzde 3 kere var. Bunu az önce yapmıştık. Evet, ortaya çıkan sonucu görüyorsunuzdur. 0,703 7,03, 703. 7, 0, 3'ün sürekli tekrarlanacağını görebiliyoruz. Yani 19 bölü 27 eşittir, 0 virgül, 7, 0, 3, 7, 0, 3, 7, 0, 3, 7, 0, 3 şeklinde sonsuza kadar gidecek. Bunu yazarken tekrarlanan kısmın üzerine bir çizgi çekip tekrarladığını belirtebiliriz. Evet, burada 703'ün, 7, 703 0, 3'ün üzerine bir çizgi çekiyoruz. Ve bu çizgi ne dedik? 7, 3'ün sürekli tekrarlanacağı anlamına geliyor. Şimdi örneğin bulunduğu sayfaya geri dönelim. Cevapta devrin sadece ilk 6 basamağını kullanmamız istenmiş. Yaklaşık sonuç yazmamız yönünde de bir talep yok. O zaman cevabı yazalım. Cevap 0,703703.